<gülüyor> Neyse işte Bim'den de Adını bilemediğimiz bir şey Görükmezdin hayladan yerime geldin yayladan <gülüyor> Biasi genelde herkes duyunca diyor ki bu Bim'in Ama tam tersi evet. Biasi Bim'in değil içeren yazı, yazı bile birbirine girmiş Bayağı zorladı yani Yine Hı, iyi. Çok küçük çocuklar Bir şey için daha iyi Görüntü Bakın yani ben şöyle bakınca Şok'un ICT'nin birazcık daha bulanık oldu. Çok bariz. Resmen o ya. Oh, A101 nasıl bir şey yapmış böyle. Üf Böyle. Abi beni şaşırttı. Arkadaşlar harika bir videoyla karşınızdayım. Daha önceden arkadaşlara sormuştum. Bir anket düzenlemiştim. En çok istediğiniz videolar nelerdir diye. Arkadaşlar içecek hakkında video istemişlerdi. Ve bu videoda Şok'tan, Bim'den ve A101'den birer tane AST'i aldık. Ve bu AST'leri sizler için karşılaştıracağız deneyeceğiz. Ve hangisi daha ise hangisi daha lezzetli ise yarışmamızı o kazanacak. Ve bundan sonraki videolarda da 3 tane aktüel marketin tüm ürünlerine karşılaştıracağız. Ve çok güzel videolarda karşınıza geleceğiz inşallah arkadaşlar. Ve arkadaşlar şunu dile getirmek istiyorum. Hiçbir marketle herhangi bir şekilde sponsorluk anlaşması falan yapmadım. Bana kalırsa hangisi daha lezzetli ve kaliteli bir ürün ortaya çıkarmışsa tercihimi ondan yana yapacağım. Ve arkadaşlar yorum kısmına karşılaştırmasını yapmamı istediğiniz ürünlerin lütfen isimlerini belirtin. Kardeşimle birlikte belirttiğiniz tüm ürünleri sizler için inceleyeceğiz. Ve hangisinin daha lezzetli, daha kaliteli, daha güzel olduğunu sizler için belirlemeye çalışacağız elimizden geldiği kadar. Ve ilk önce kardeşimi tanıtmak istiyorum size. Kardeşim Hikmet bu videoda bana hangisinin daha güzel bir ürün olduğunu seçmemde yardımcı olacak. Ve karşılıklı düşüncelerimizi paylaştıracağız. Evet kardeşim sence hangisi daha güzel? İstersen birer tane alıp şöyle bakalım yakından. Bakalım lazım. Benim elimdeki A101'in kendi ürünü... Hemen yan tarafındaki yazılarda arkadaşlar zaten A101'in yaptığını görebilirsiniz. Benimki de şok marketleri için üretilmiş, onların adına üretilmiş bir e, A101'in içecek. Daren marka. Daren, benimki de bir a genelde herkes duyunca diyor ki bu BIM'in ama tam tersi bir a 101in değil A101'in arkadaşlar. Burada bir algı yanılması oluşuyor ama niye böyle bir şey yapmış A101 e, anlamış değilim. Senin dışındaki baskısı biraz sanki solukmuş gibi geldi bana senin elindekine göre benimkine görüyorsa... göre öyle mi Birazcık ha, evet. soluk gibi duruyor bu birazcık daha mat ve daha güzel duruyor ee, ve üzerindeki yazı da güzel bir şekilde olmuş bana kalırsa daha net. yani daha bir Ama e, bir şey çarptı senekinin burada koruyucu ve renklendirici içeren yazısı ha, evet. biraz İçenmez. sanki birbirine karışmış gibi Evet Benim içerisinde ikinde. yok büyük ihtimal ama dışarısında fazlasıyla renk kullanmışlar yazı bile birbirine girmiş o derece evet. kötü şöyle göstermeye çalışayım arkadaşlar yazı bile birbirine girmiş Benimkinde bu şekilde yazmışlar şurada. Yani Serkinde var mı içecek ve Sadece içilmez. burada ayar yazılmış. Şeker ve yani tatlanıcı ilahi çeviriyor. Kafeye çevirilmiş. 40 miligram. Bunda koruyucu ve renklendirici içeride yazıyor. Miligram. Net 330 miligram. Hepsi, hepsinin 1 litresi aynı. 3'ü de 330 mililitre. A101'in kutu tasarımı Genel anlamıyla neredeyse birebir aynı arkadaşlar. Kalitesi iyi. Plastik kalitesi Bunları... daha iyi ama bunun açma halkası daha parlak, bunun aç, açma evet. halkası parlak değil, tam tersine mat. Şöyle yakından göstereyim, birisi mat, birisi daha bir metal rengi var. Bir de halkası geniş, birisi daha dar. Evet, bir birisi şey daha geniş, gibi. birisi daha dar. Yani açarken bana kalırsa, Shokunk'unu açmak daha kolay olacak gibi duruyor. Bir de daha çabuk biter bence Shokunk'u. Daha rahat içmesi daha rahat. Olur. İçmesi daha rahat olur evet. Ağız, ağız kısmı, kısmı da, ağız kısmı da bayağı bir genişmiş. Biminki de aynı şekilde gösterebiliriz. Bimle şok neredeyse aynı kutuyu kullanmış. Bana karşı aynı kutuyu kullanmış. Evet. Neredeyse Hem hiç farklılık sadece yok. Sadece dışındaki e, etiket etiketi farklı. Biraz evet. daha koyu. Dışındaki etiketi. tasarımı farklı yapmışlar evet. anlayacağım. Bir şöyle yakından göstereyim arkadaşlar. Neredeyse aynısı. Sağdaki Bim, soldaki şok. Arkadaşlar netleme sıkıntısı olabilir. Şöyle bekleyeyim. Sağdaki BİM, soldaki Şok'un kendi üretimi. Alt tarafını göstereyim. tenekelere gayet Nerede? kaliteli aynı. gibi. Büyük ihtimal aynı. Kaliteli malzemeye benziyor. Ama büyük ihtimal her iki marka da aynı yerden almışlar. Evet. Neredeyse bütün yazılarına kadar, şekillerine kadar her şey aynı. Başka genel tasarımına bakıyorum. Genel tasarımda markanın BİM'in yaptığı ICT arkadaşlar Furisty diye bir tane ICT var. Furisty miydi Hikmet o? Ee, Fuist mi var, bir de şey var. E, Lipdonisti var. Yani Lipton neredeyse tasarımını evet. bayağı bir kullanmışlar gibi duruyor arkadaşlar. Ben ilk baktığımda Lipdonisti diye düşünmüştüm. Ama dikkat edince yani tip olarak benzetmişler yani etiket şey olarak Lipdonisteye benzetmişler evet. ama değil. Kendi ürünü. Bimin kendi ürünü olduğu farklı fazlasıyla belli oluyor dikkatli bakınca. Yani sürekli farklı bir marka içen bir arkadaş hemen bunun orijinal ürün olmadığını direkmen anlar. Belki tadından bile anlayabilir. Denemedik ama ha, önceden denemiştim. Tadından bile anlayabilirsiniz. Yani tadından illa evet Birazdan zaten bardaklara dolduracağız. Üçünün de rengini karşılaştıracağız. Hangisinin daha e, aromasını iyi tutturduğunu falan göreceğiz birlikte. Başka değineceğimiz bir şey var mı dış görünüşüne? Hikmet sence? S sadece e, bir şey kullanmamışlar. buz kullanmamışlar. Soğuk için o ibaresi yok A101'inkinde, hani soğuk için diye bir ibare var. koymamışlar var mı? var mı? Çok küçük yazmışlar belli bile değil, hani çok altta yazmışlar, şokta ise hani büyük bir şekilde yazmışlar ki bir de buz parçacıkları koymuşlar soğuk için diye anlamaya, hani okuma yazması olmayanlar yani rahatlıkla bilebilir yani onu. Mesela şeyde de var, BİM'de de aynı şekilde ama A101'in koymamışlar onu. A101'i biraz diye. farklı bir tasarım yapmış. Limon olduğu bile belli değil bana karşı. üstündeki şeylere. Güneş gibi duruyor sanki. Ya orada. Daha çok bu böyle farklı güneşten ziyade farklı bir şeymiş gibi duruyor. Yani BİM'deki limonla A101'deki limon arasında çok dağlar kadar fark var. Ama tabii bu bir çizim. Bu orjinal limonu koymuşlar. Yani oradan da fark olduğunu düşünüyorum. Evet arkadaşlar şişelerin genel tasarımları bu şekilde. Şimdi dilerseniz hepsini tek tek açalım ve hangisinin görünü, görüntü olarak daha koyu veya daha açık olduğuna denelim. Ve kokularına, renklerine ve tatlarına denelim. Bakalım hangisi daha geçerli not alacak. Ondan önce şöyle bir değerlendirme yapmak istiyorum evet. Hikmet. Ee, senin için Kokusundan, renginden ziyade almadan önce dış tasarımını hangisini daha çok beğendin? Sen senin favori favorin hangisi? Hani senin favorin hangisi? Limon alacak olsam direkt ben e, şokunkini alırım. Niye Çünkü şok? görüntü olarak daha çok beni cazip etti. Hani Ama böyle bu bin birazcık daha şeye benziyor. Hani diğer ürünlere daha yakın. Şimdi kullanmış. Şey kullanmış. E, daha yakın kullanmış. Ama bu daha fresh yani daha yakın hani. Limonu böyle serinleticiliği hani gel beni al demesi daha çok ha, sen dış de dış evet, dış dış daha dolayı gel beni al demesi daha çok hoşuma gitti. Benim. Herkesin renkler vezellikler tartışılmaz konusunda hmm. gelince bence tabii. ben bunu alırım. Sen şoka oy verdin. Ben de şöyle düşünüyorum arkadaşlar eğer bime girmiş olsaydım diğer ürünle bunu kesinlikle karıştırırdım direkt bunu çıkardım hem fiyatı da uygun olduğu için. Ee, ama şoka falan girdiğimde direkt ben bunun veya A101'e girdiğinde her ikisinin de otomatikmen Fark kendi oldu. ürünlerinin olduğunu anlayabiliyorsunuz. Hem tasarımı evet. farklı hem dışı görünüşü farklı. Bim'de anlama ihtimaliniz biraz zor ama yine de farkları var. Ve arkadaşlar şunu söylemeyi unuttum büyük ihtimal. 3 üründe 1.25 TL fiyat etiketine sahip. Evet Hikmet, şimdi şoktan başlayarak açabilirsin. Açıyorum. Bekle. Biz sesini dinleyebiliriz. İşte güzel bir şekilde açıldı Açılırken dışına birazcık çok güzel. kaçtı ama yine de idare bekle bekledir öbür taraftan doldur Ben de görmek istiyorum ne güzelce dolduruz biraz tuhaf bir rengi var arkadaşlar ama sanki e, şeftali, şeftali gibi. gibi Tamam sanki şeftali kokusu Şu... da çok güzel kokusu nasıl böyle buz buzlu böyle Sanki o şeyi veriyor, nasıl diyeyim ben sana. Nane böyle, nane kokusu geliyor birazcık. Aa evet. Nane kokusu. limonun böyle e, sıktığınızda böyle o pıtır pıtır çıkan şeyler olur ya arkadaşlar. Aynı onun gibi e, kokusu geliyor. Sıktığınızda böyle fışkılan şeyleri. Aslında bence fazla yoğun bir kokusu yok. Şöyle bardakta görüntüsüne gelelim. Bardakta görüntüsü de bayağı koyuymuş rengi. Bakalım diğer marketlerin ürününe göre nasıl. O zaman benim de şöyle aç. yapalım. Bibini sen aç. Hayır, senin açmanı ben daha çok beğenirim. açayım. O evet, zaman... diğerini de aç kardeşim. Evet arkadaşlar, şu an bim'i şu açacağız. Şu an biminkini açacağız. Açıyorum. Bakalım ona sesine. Sırmış. Bekle, dur, dur. şimdi. Şimdi aç. Evet. O bu daha güzel açıldı. Bu birazcık daha sert açıldı sanki. Evet, biraz daha baskıdaydı. Evet arkadaşlar, bunu da katıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Evet bu sesi daha güzel. Bak bunun rengi birazcık daha e, net hani e, şokunkine bakarken bakarak şöyle yapalım barda hatta şunu da şöyle çekeyim şokunki ile karşılaştırdığımızda bunun rengi daha bir canlı ve içinden çıkan e, kabarcıkları ben görebiliyorum videodan arkadaşlar da görüyordur inşallah yani Farkı arkadaşlar görebiliyorsunuz değil mi videoda yani dağlar kadar fark var ya bunun rengi o kadar güzel ki çok güzel ya böyle Acaba çay gibi duruyor gerçekten Hayır, alt, ben altından olduğunu düşünmüyorum çünkü bardağın üst tarafı kesinlikle rengi değiştirmiyor birazdan A101 de koyduğumuzda değişmeyecek isterseniz şeffaf bardaklar getiririz onlara deneriz renklerini deneyelim tekrardan şöyle bu şokun arkadaşlar daren bu Bimin Tenton hastisi ve ikisini bir gösteriyorum yani bayağı cidden fark var ya. Acayip fark var. Evet arkadaşlar, şimdi Kardeşimden... Sıra, bime 1'e yok Hayır. Kardeşimden A101'in IceT'sini açmasını isteyeceğim ve hemen açmasına geçelim. Bakalım o nasıl ses çıkartacak? Bunun halkası çok küçük. Arkadaşlar. Aç bakalım. Oo. Bunun halkası Bu bayağı biraz... küçük olduğu için zorluyor değil mi seni? Of. Bayağı zorladı. Ha, yine de Hı, iyi. Çok... Çocuk falan olsanız parmağınızı kesebilirsiniz. Evet, şimdi bir de bardağa duralım, bakalım rengi nasıl. Şu şekilde dökeceğim arkadaşlar. Bir de bakalım. Az renginden pek bir şey anlamadım gibi. Rengi daha da açık sanki bunun. Evet. Sence? Şimdi şunu şöyle koyalım. Bunu da şöyle koyayım Bakalım hangisi fark yaratacak. Arkadaşlar şu an gördüğünüz A101'in ürünü bardaktan dolayı rengi açıkta gözüküyor olabilir. Deneyeceğiz onda. Şeffaf bardaklarda deneyeceğiz tekrardan. Bardakları renkli seçmemizin sebebi de alttaki renkler A101 bin ve şoku temsil ettiği için bardakları renkli seçtik arkadaşlar. Ama birazdan şeffaf bardaklarda da deneyeceğiz. Tekrardan şöyle videoyu kaydırmak istiyorum. Hangisi sizin için daha iyi? Görüntü. Bakın. Yani ben şöyle bakınca şokun ICC'nin birazcık daha bulanık olduğunu görüyorum. Ama A101'inki ve Şok'unki, şey bim'inki cidden çok şeffaf ve berrak gözüküyor. Yani A101 şey Şok niçin böyle bir yapmış biliyoruz. Şimdi birazdan tadına da baktığımızda farkını gayet net bir şekilde göreceğiz arkadaşlar. Şöyle de geçireyim. Ben diğer şeffaf bardaklar da getireyim. Birazcık onlara da katalım. Sen istersen ikime şeffaf bardaklar da getir kardeşim. Onlara birlikte bakalım. Evet arkadaşlar şeffaf bardaklarımız geldi şimdi renkli bardaklardan şeffaf bardaklara dökeceğiz ve kokusuna tadına ve rengine değinerek Birinci listeye hangisini aldığımızı açıklayacağız İlk önce şoktan başlıyoruz arkadaşlar İstersen şoktan başla hemen doldur tekrardan kardeşim Bakalım renginde bir değişim olacak mı bardaktaki, bardaktaki ile oradaki arasında Yani renk konusunda Bir de ben her zaman şuna dikkat etmişimdir En son İçtiğinizde İçinde kalmamasını tercih ederim ben. Mesela bunda hiç kalmadı neredeyse. Evet. Bazı tenekelerin içinde kalıyor. O da israf oluyor, ziyan oluyor. Evet. O yüzden bu açıdan bu kutuyu beğendik. Evet. Hı -hı. Bir dakika, onu boşaltmadan şuna bir de istiyorum ben. E, şeffaf bardağı boşalttığımız halde, arada bir fark var mı hiç sence? Bence birazcık var ya yani birazcık evet, vardır. O da bir. bardak birazcık daha ince büyük ihtimal ondan kaynaklı. Bir de e, bu azaldığı için biraz sıkışı olduğunu görünüyor. Bir de var olduğundan biraz daha evet. Evet. Bir de, Bulanıklık sanırım hala devam ediyor. Biraz bulanıklık var. Bakalım diğer bardakları <gülüyor> boşalttığımızda ne ile karşılaşacağız. Ve köpük de ciddi derecede köpük var arkadaşlar bunda. Evet arkadaşlar. Evet, şimdi Bim'inkine Bim geçtik. Bakalım Bim neler yapacak. Evet. Evet. Bim'i dolduruyoruz. Evet, Bimin köpüğü birazcık daha iyi arkadaşlar. Diğeri birazcık böyle kötü bir köpük. Yani onu hiç beğenmedim ben. Ama Bimin köpüğü birazcık daha farklı. Köpük de bitti. Evet, Bimin içinde kalmadı. Evet, Bimin de içinde kalmadı. Bu iyi bir şey. En azından çöp israf olmuyor. Şuraya kenara koy kardeşim. Şimdi bardakları yan yana alacağız. Şimdi bunu şöyle yerini değiştirelim. Hem karıştırmayalım. Ve bardaklar arasında bir farkı göreceğiz. Evet, Arkadaşlar, BİM şeffaflığını ve içerisindeki koyu, koyu koyu koyu görüntüyü fazlasıyla bence devam ettirmekte. Şu evet. an herhangi bir sıkıntı görmüyoruz. BİM ile şöyle şey şokla karşılaştırdığımızda acayip derecede fark var. Yani o kadar berrak ve güzel gözüküyor BİM ama şok kötü gözüküyor. Daha... Ha bunun için böyle bir şey olmuş diye düşünüyorum ama bana kalırsa koruyucu maddeler galiba. falan da kullanıyor olabilir. Şu an şok ayıpladım. Evet, şimdi gelelim. A101'e bakalım A101'in ki nasılmış? A101'e de Kat. o Bu birazcık daha çok çok açık ya. Diğerlerine göre en açık renkli olan bu sanırım. Şeffaf. Evet. Evet arkadaşlar, şimdi büyük karşılaştırmaya geliyoruz. Yan yana hepsini koyacağım. Ve nasıl olduğunu göreceksiniz. Şöyle aralarını da biraz boşluk bırakalım. Ben ve anladım. 3 ile karşınızda arkadaşlar sence Hikmet hangisi ilk görünüşte seni daha çok cezbediyor hani al ver diyor sence hangisi Arkadaşlar ilk önce şöyle çıplak gözle bakmakla kameradan bakmalar aslında büyük bir fark olduğunu söyleyebilirim çıplak gözle baktığımda Şok'un IST'si çok açık hani bayağı bir açık ortadaki Bim'inki sanki böyle Gerçekten hani fluisto olsun, AİC daha, ee, daha, da, daha saf gözüküyor, daha güzel gözüküyor. Evet. En baştaki e, A 101in birin AİC'si ise e, biminkine biraz daha yakın, hani böyle Değil saf, böyle, fazla bir fark hani, yok gibi. net bir saflık var ortasında. Ama işte çok biraz daha böyle cırtlak sarı. Çok, çok yani Şokun ki bulanık. Hani çok kötü evet. Şoku kötülemek istemiyoruz. Belki de tadı diğerlerinden daha iyi daha olabilir. olabilir. Daha daha var ama var. ben kendi düşüncemi aktarmak istiyorum. Ee, Şokun ki bulanık. Niye bulanık olduğunu bilmiyorum. Belki aramadan kaynaklıdır. Ee, Bim'inki ve A101'inki oldukça açık. Bim'inki gerçekten rengini koruyor. Ciddi güzel bir renk var. Böyle tavşan kanı derler ya o renk. Ve A101'inki de arkadaşlar daha açı. Bim'in daha açık bir rengi var yani aslında sanki tam aromayı tutturamamışlar gibi ama daha açık bir renk olarak üretmişler daha farklı duruyor Dilersen Hikmet kokusundan başlayalım ilk önce Şoto kokusuna bir bak sonra bana ver bir ben arkasına koyalım evet, arkadaşlar koy. hepsinin Şu şekilde tekrarda şöyle bir görüntü alayım Evet Hikmet şoktan başlayabilirsin Başlıyorum şu an kokusuna bakıyoruz arkadaşlar Nasıl sence Normal İstersen bir de büyük bardakta dene belki yoğunluk olarak fark yapabilir. Koku nasıl? Biraz hani hissediyor musun? Hissedilir ama çok değil Peki İlk önce küçük bardaktan başlasan çok yorulur Sırayı bozmayalım Kokusu nasıl? Biraz daha tok Şokunkine göre biraz daha tok kokusu var Evet Büyük bardakta bak Koku değişecek mi? Yoğunluğu falan Değişiyor Değişti, Daha tok olduğu belli Evet Bargatan bak. Bu aynı e, evde pişirdiğimiz çayların <gülüyor> suya hani haşlanır da ondan sonra e, nasıl diye ben size haşlayıp da böyle ikinci defa pişirmek için üstünü çekersiniz ya uh -huh. aynı o koku var. Soğumuş hali var. Yani o çayın soğumuş hmm. hali. Çok bariz. Resmen o ya. Hani sanki normal demlenmiş çayın soğutmuş da bunun içine dökmüşler öyle. Kokusu aynı o. Dilersen bir de ben bakayım Hikmet. Tabii ki de kameraya ben alayım. Şimdi bir de ben bakacağım arkadaşlar kokusuna. Bakalım nasıl. Biraz böyle kötü bir kokusu ya ben beğenmiyorum. Çok böyle aroma kokmuyor. Böyle su kokuyor sanki. Evet çok da öyle. Bakalım Bim nasıl. Ya renginden dolayı koyu dediğin gibi top evet. bir koku var. Ben o kokuyu bekliyorum zaten. Evet. Bim'inkinin Bim'in hastanesinin kokusu çok çok daha iyi arkadaşlar. Kokusu daha çok, böyle e, aromayı tam hissediyorsunuz. Bunda su kokusu daha çok var. Yani su olduğu bana karşı biraz daha belli gibi geldi. Ben şimdi A101'e ne diyeceğini merak ediyorum. Oh, A101 nasıl bir şey yapmış böyle? Üf Böyle... Arkadaşlar o, o kadar değişik bir kokusu var ki. Yani limonlu asit mi desem... Ya içinde ne arasan var sanki. Limonla iyice tuhaf bir şey ortaya çıkarmışlar. Tekrar bakayım. üf Neye benziyor? Dediğim çaya benziyor ya, çayın soğumuş hali. Bence çayın soğumuş halinden de kötü bu, daha kötü. <gülüyor> daha kötü yapmışlar. Evet arkadaşlar, ilk önce ben düşüncemi söyleyeceğim. Koku da benim için kazanan tabii ki de Bim oldu. Bim bana kalırsa benim düşüncemi bozmadı ve kalitesini hala koruyor. İlk baştaki oyumu tekrardan Bim'e veriyorum arkadaşlar. Şu an benim için 2-0 diğerlerine göre daha önde. Kamera benim elimdeyken sen bir de lezzet şeyine bak abi istersen. Yok, sen... İlk önce sen bak sonra ben bak. Ay, sen bir de sen hangisini seçiyorsun onu söyle. Yani. Benim seçtiğim tercihim de tabii ki de BIM. Neden diye soracak olsanız ee, arkadaşlar. Sen hangisini seçtin? Evet. E, daha tok. BIM'inki daha tok. E, şok, şokla BIM yakın. Hani çok yakında değil ama evet, evet, bu yakın. Birbirine yakın. yakın e, ama A101 kesinlikle değil. Yaklaşmıyor evet. bile yanına. Ama BIM... Daha tok bir kokusu olduğu için benim için de bim diyorum ben. Tabi lezzet olarak da birazdan fark edecek. Evet. Ve arkadaşlar şimdi isterseniz tatlarına bakalım. Tatlarına ben küçük bardakların tadına bakacağım Hikmet. Sen büyük bardakların tadına bak. Bakalım lezzet arasında ve görüntü arasında ne kadar dağlar kadar fark varmış hangisinde bir bakalım. Ben ilk önce A101'den başlamak istiyorum. İlk önce Bence bu... şoktan başka. Bence A101'den başlayayım. Kötüden başlayayım ki iyiye gittikçe birazcık daha lezzet alayım. İlk önce şok. Şey Belki önce daha güzel o. Da olabilir. Sonradan belli der. A 101 mi? Şok mu? Bin mi? Bakalım. Hadi Bismillahirrahmanirrahim. A Ama hemen, hemen söyleme. Çünkü ben de bakayım ona göre. Tamam, tamam. Kokusuyla neredeyse aynı tadı vermiş. Cidden. Pek bir şey anlamadım ya. Ekşi bir tadı var. Limonlu. Hı, bu birazcık daha buradayım diyor. Dur bakalım. Şok seni. En çok seni merak ediyorum. Rengine göre nasıl bir tadın var. Bakalım. Aa beni şaşırttı. Şu an bir daha tatmak istiyorum. Hı, dur bakayım bir daha. Of. Tamam. A101'i eledim. Derek eledim. A, tabii başkalarına göre belki A101 daha güzeldir. Ama bana kalırsa şu an A101'i eledim çünkü çok yoğun, limondan farklı bir tat var. Sanki yeşil limon tadı var arkadaşlar, olmamış limon tadı var. Hmm. evet. Bir daha bakmak zorundayım, sıra bakmayın. Bir şey anlamadım çünkü. Arkadaşlar şu an çok ilginç bir durumdayım, o kadar ilginç ki. Kanlığını doyurdum. Vallahi tercih yapmak çok zor. Niye zor onu söyleyeyim. Yani e, A101'i bir kere eledim. Şu diğer ikisi arasında kaldım. Onu da kardeşimden sonra söyleyeceğim. Tamam, o zaman. Hemen kardeşim kardeşime geçelim. 3, 2, 1, kayıt. Evet arkadaşlar şimdi kardeşim içerek sizler için deneyecek. Bakalım kardeşim için hangisi daha farklı bir lezzete sahip. Hadi kardeşim Ben ilk önce her zaman şok diyorum. Şok üzerinden gireceğim. Sen küçüğüle içtin. Bu defa ben büyükleşeceğim. Hadi bakalım. Bir tadına bakalım. Önce bir tek hafif kok koklayan. <gülüyor> Gel gib aslında. <gülüyor> Söyleyeceğim <Soracağım> arkadaşlar. <gülüyor> at, at, at. Arkadaşlar. İlk önce bu şunu söyleyebilirim, ee, A101'in A istisinde kesinlikle şeker oranı, yani okumadım ama kesinlikle yüksektir. Çünkü çok tatlı, ama tadı çok farklı. Tatlı farklı, değişik bir şey olmuş. Tekrardan bir bakmak istiyorum. Arkadaşlar Ben arasındaki seçimimi yaptım A101 ile Şok çok tatlı Şeker oranı kesinlikle çok yüksek Bim ise Hani böyle lezzet bakımından Daha güzel geldi dilimin yani Damak tadıma daha yakın geldi Ha şekeri çok seven insanlar Çok seven kişiler ee, Öncelikle bir Ice Tea seçebilirler Daha sonra da Şokunki seçebilirler bir ice'nin lezzeti yani o çayın kokusu tadı e, aşırı çıkmış şekilde eğer istemezlerse o kokuyu aynı şekilde şekerli olsun isterlerse şokun e, şokun ice'sini alabilirler ama yok ben çok şekerli sevmiyorum. Orta tatlı bir tadı olsun istiyorsa her zaman diyorum ki tim. Evet. Gayet güzel. Ben çok beğendim. Evet arkadaşlar, kardeşim tercihini büyük ihtimalle Bim'den yana kullanıyor. Doğru mudur Hikmet? Evet. Hikmet'in tercihi Bim'den yana. Ve arkadaşlar beni şaşırtan özellik şu oldu. Ben de Bim'i kullanacaktım. Yine Bim diyecektim. Ama şok bir adım daha öne geçti. Şöyle öne geçti. E, aroma olarak bana kalırsa şok daha iyi. Şok'un aromasını fazlasıyla beğendim. Yani bulanık olması aromasından kaynaklı oluyor, olabiliyormuş demek ki. Diğer özelliklerde BİM öne geçmişti ama şu anki özellikte kesinlikle ŞOK daha fazla öne geçti arkadaşlar. Genel olarak toparlamak gerekirse sence bir numaralı ürünün hangisi ikimiz? Bence lezzet bakımından bakacak olursak Sen lezzet olarak seçiyorsun. Lezzet olarak bakacak olursak ŞOK ama aşırı hani böyle şeker tadı gelmesini istemiyorsan BİM diyorum ben. Ya yani tercihim BİM. Evet arkadaşlar ben daha bir tercih etmiyorum çünkü çok fazla aroma var. Aroması karışık bir aroma o yüzden pek anlayamadım. Yani çaydan başka birçok şeye benziyor diyebilirim. Ama tabii herkesin tadı damağı farklıdır. O yüzden ben tercihimi hem şok ve hem bimden tarafa kullanıyorum arkadaşlar. Hangisinin tadını daha çok severseniz onu... Ben hangi markete girersem onu tercih edip onu içeceğim. O yüzden tercihimi hem BİM hem de şoktan yana kullanıyorum. Evet arkadaşlar A101'i kimse seçmedi. A101 yazık burada fukara yalnız başına kaldı. Tabii ki aranızda a de çok seven vardır. A101'deki... Aisiyi de çok sevenler vardır. O yüzden yorumlar kısmından yaşadığınız tecrübeleri bizimle paylaşırsanız çok seviniriz. Diğer arkadaşların da bu konularda bilgi sahibi olmasına vesile olmuş olursunuz. Evet arkadaşlar, bu videoda A101 BİM ve Şokun kendi üretimleri veya farklı markalara ürettikleri ve maliyetleri neredeyse aynı olan Aisi'leri sizler için inceledik, genel görünüş, tat ve kokularla değindik. Ve bizler için lezzetli olanları seçtik. Siz de yorum kısmından hangi ürünleri incelememizi istiyorsanız lütfen onları belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun.